Selamlar millet, yeni bir Hunger Games videosuna hoş geldiniz. bugün Blocks MC'deyiz, e, Premium'lu bir sunucu, bugün Minecraft'ta Hunger Games'te dedim ki bir farklılık olsun, farklı bir sunucu da oynayalım, Blocks MC'deyiz, buradaki herkes Crack veya Premium karışık bir sunucu arkadaşlar, ben Premium'la girdim tabii ki, e, diliyorum ki umarım diğer sunuculara da, CraftRise ve son oyuncu gibi Türk sunucularına da bu özellik gelir, ee, sunucu arkadaşlar, premium ve krek karışık yani. Mesela krek hesapla giriyorsan kreek'i oynayabiliyorsun. Eğer premiumla giriyorsan premiumunu oynayabiliyorsun yani. Ayrıca daha fazla bu tarz yuvardan istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atarak da bana moral verebilirseniz, abone olarak da diğer yuvardan bildirim alabilirsiniz. Ee, o premiumu satın aldıysan onun hakkını veriyorsun diyebilirim arkadaşlar. Ee, şöyle hızlı bir şekilde itemlerimi alacağım bu arada. Normalde 1.17 ile girmiştim. 1.17 ile oynayacaktım. Ama bir baktığım 1.8.9 la da giriliyor. 1.17 ile de giriliyor. Ee, Tabi FPS sorunlu olabilir. PC çok iyi değil arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Ee, şöyle hızlı bir şekilde bu arkadaşı öldürelim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, 1.17 ile... 1 değil de 1.17 ile de giriliyor ama 1.8.9 da giriliyor hani hypixel'de olduğu gibi ee, ben normalde 1.17 ile girmiştim bir, e, sual games işte baltayla falan hani baltayla falan oynamayı çok seviyorum o yüzden dedim ki hani baltayla baltakalışından daha güçlü bir 17 e de dedim gireyim oynayayım falan ama bir baktım zaten 1.8.9 plugini olduğu için e, balta falan güçsüz yine e, veya olta falan kullanılıyor e, 1.17'de o yüzden 1.8.9 ile girdim eee normalde 17 ile oynayacaktım o yüzden biraz optimizasyon kötü 1.7'nin yedi, optimizasyonu daha iyi bu arada benim bilgisayarımda onu da söyleyeyim ee, sonrasında nelerden bahsedeceğim bu arada Ayrın Kılıç mı daha güzel bu mu aynı güçtelermiş neyse tamam buna at o zaman Ataş Kılıç çıkardı tamam bunu yerine koy ee, başka bir şey yok peki niye Bloks MC'deyim arkadaşlar Biliyorsunuz ki artık CraftRise'da veya son oyuncuda olta puligini gibi bir şey var. E, bu insanlar işte olta daha uzağa gidiyor, daha hızlı olta atabiliyorsun. Sağ tık sol tık ile birlikte adamları daha çok uzağa fırlatabiliyorsunuz. Ve bu biraz OP oluyor arkadaşlar. Yani e, gereksiz güçlü bir şey ve kullanışsız bir şey yani. Yapılmaması gereken bir plugin, Öyle bir var. Ve ben e, bu plugin'den kullanmayı bilsem de başka insanlar yapabilsem de gram zevk almıyorum çünkü gereksiz, hani böyle bir şeyin olması mantıksız. Bunlar niye yapıldı peki? Sky Wars ve Soul Games'in minigame'ini canlandırmak için. E, o yüzden biraz saçmaydı, e, ben de arkadaşlar dedim ki artık farklı sunucularda video çekmenin zamanı geldi. Dediğim gibi normalde 1.17 ile birlikte gire girecektim. Ee, ama 1.8.9'a 89'a destekliyim çünkü girdim. PvP videos çekiyorum. Ee, ama bu sunucu da bir sürü mini game var, baya mini game var. Size girip Crekla oynayabilirsiniz. Bu arada 6000-7000 kişi oynuyor yabancı bir sunucu. Ama hani o kadar da ping sorunu yok. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben farklı farklı mini gameler da çekeceğim. Baya mini game var. Bunun içerisinde baya oyun modu var. Ee, onların da videosunu çekeceğim. Ee, çok zevk alıyor çok zevk almaya başladım yani size öyle söyleyeyim baya güzel şu arkadaşı mesela öldürelim o kadar da pro değil adam anladın mı ortalama bir düzeyde oyuncu ee, mesela e, oradan ortalama, ortalama düzeyde bir oyuncu olduğu için gayet de zevkli geçiyor pvp'ler ee, bu arada hani Türk server olmadığı için ping durumum o kadar da iyi değil ama ona rağmen hani pvp oynayabiliyorum yani rahat bir şekilde Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar ee, özellikle bu arada kapı sesi geldi. İçeride adam var demek ki. Geliyor arkadan galiba. Ee, şöyle gelsin o da gelmiyormuş. Okey. Bak mesela. PvP görüyor musun abi? Çok ortalama bir oyun düzeyi. Ve gerçekten de çok güzel. <gülüyor> şöyle. Bu arada okumuz yok mu? Benim ne sesim patlamayı başladı. <gülüyor> ha tamam. Şimdi. Burada adam var abi. Gel buraya. Bu adamı da keselim bu arada. Aa, canı da çok azmış. Canı da çok azmış. Hop. Tamam bu arkadaşı da kestik Şurada bir tane daha arkadaş var gel bakayım sen de Şu kılıcı atalım bunu da atalım Şöyle sağımıza dönelim arkadaşlar ee, Gel bakayım buraya Dediğim gibi artık emekli olmaya başladığım için arkadaşlar Dedim ki artık salayım pvp yani yeter artık Ne yapacaksın sıralama kızıp veya Craft prize'da pvp'nin iyi insanları İnsanları hava atıp ne yapacaksın Gel abi burada ortalama insanlarla Birlikte pvp at ya en rahatı ya En rahatı bro Yani o kadar rahat bir şey ki ve pat öldü ah Tamam kestik güzel Dediğim gibi arkadaşlar çok zevkli bu arada diamond da varmış bir tane var galiba aynen bir tane olduğu için çok da şey olmadı ama TNT oyyy 8 tane TNT'si varmış lan oğlum çok iyi lan Gerçekten çok iyi lan Normalde facecam çekecektim arkadaşlar ama hava çok sıcak olduğu için yani Afiyet olsun tişör arkadaşlar O yüzden ee... Dedim ki boş ver abi facecam facecamsız çekelim ama isterseniz dilerseniz bir sonraki videolarda facecam şekilde çekebiliriz şimdi bir 8 tane okumuz var bu arada arkadaşlar bunu buraya koyalım şöyle bunlar ne yaşıyor hiçbir fikrim yoka bastım ee, okumuz var oyun ameli başlıyor bu arada şey gitmiş başlıyor benim hemen kraftayım sen nasıl geldin lan buraya Aha. GG kazandık kazandık kazandık. <gülüyor> evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada adam diamond kılıcına şey, şey basmış. Şartmes basmış. Basmış gördünüz mü abi? Çok yılan lan. Şarkısı basmış tane büyü basmış. Şartmes bassaydı birini keserdi büyük ihtimalle direkt de. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun gerçekten çok iyi yani aşırı beğendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla sinyorsa aşağıdan yorumlarda belirtmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Bu arada keyfim normaldi bu arkadaşlar. Otufan keyfim var. Nasıl skinimle falan yakışmış. Ne mi skinim nasıl arkadaşlar? Evet yine değiştireceğim merak etmeyin. Bunları hep değiştiriyorum ben. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Daha fazla videoda görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. etmeyin.